Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye için çok önemli bir proje. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi liderliğinde süren projede Havelsan kritik bir çalışmaya imza atıyor. Milli Muharip Uçağın dijital ikizini yapıyor. Bu tasarımda örneğin 4 yıllık bir tasarım süreci aylara indirilebiliyor. Tüm testler dijital ortamda gerçekleştiriliyor. Havelsan'ın Milli Muharip Uçak direktörü Mehmet Altun, Tolga Özbey projenin dijital ikizinin nasıl hayata geçirildiğini anlattı. Şimdi Havelsan bu projede TUSAŞ'la birlikte gerçekten ben e, bu proje Türkiye'nin gökyüzünde havada kurtuluş savaşı diyorum. Çok önemli bir proje. Bu uçağın sanal olarak bir Yapay ikizini oluşturacak. Havelsan bu projede neler yapacak? Ben size e, yaklaşık bir buçuk yıldır yoğun bir şekilde Milli Mavi Uçak Programına TUSAŞ'la birlikte desteklemekteyiz. Yani TUSAŞ'a destek vermekteyiz. E, ana çerçeveyi müsaadenizle anlatayım. E, doğal olarak Havelsan simülatör e, üreten dünyadaki yetki firmalardan bir tanesi. Dolayısıyla Milli Mavi Uçak Programında Eğitim konsepti ve simülatörlerin geliştirilmesinden. E, diğer bir konu, e, hava kuvvetlerinde şu an kullanımda olan hava bilgi sistemimiz var biliyorsunuz. Bunun 5. nesil uçak olmasından dolayı MMO'nun e, ona uyarlanması ihtiyacı e, gerekmekte. Bu ikinci alanımız. E, biliyorsunuz Havelsan Türkiye'nin yazılım evi olarak bilinir. E, bu kapsamda da e, Milli Mavi Uçak Programı'nda TUSAŞ'a yazılım geliştirme ve entegrasyon desteği vermek e, hedefimiz. E, diğer bir konuda e, Havelsan'ın siber güvenlik yetkinliği var. Biz bunu platformlara da taşıyarak platform siber güvenliği yani milli muharip uçağın siber güvenliği olarak uçmasını sağlayacak bir altyapı hazırlamak istiyoruz. E, bu dört ana alanda Havelsan milli muharip uçak programına dahil olmayı hedeflemektedir. Şimdi günümüzde 5. nesil uçaklar uçuyor, 6. nesil projeler var, mevcut 5. nesil uçak projeleri arasında bu tür sizin tabirinizde yapay ikiz olan bir proje var 5. nesil uçaklarda dijital ikiz konsepti şu ana kadar kullanılmamış bir kavram. Bunu literatürü taradığımızda görüyoruz. Bunun geçmişi yani bir yıl desek de Haversan içerisinde yaklaşık bir yıla yakın süredir bu kavramı çalışmaktayız. Sonuçta dijital ikiz kavramı milli Muharip uçakla birlikte Belki de dünyada ilk kez kullanılacak Dolayısıyla e, ne yapacağız bu dijital ikizde onu kısaca anlatayım size e, dijital ikiz kavramı fiziksel bir varlığın sayısal varlığını oluşturmak demektir bunun niye yapıyoruz e, normal bir ürünü ürettiğiniz zaman süreçler nelerdir Normalde bunu tasarlarsınız üretirsiniz test edersiniz prototipini yaparsınız. Ama e, sayısal ikiz kavramıyla birlikte bunun sayısal altyapısını ve kavramı e, nesneyi oluşturabildiğiniz zaman e, test edeceksiniz, sayısal ortamda ve valide edeceksiniz ve direkt üretime vereceksiniz. Bu size müthiş bir zaman ve maliyet etkinlik sağlayacaktır. Kısaca dijital ikizi kullanma sebebimiz MMU programına maliyet etkinlik sağlamak ve geliştirme, üretim ve Sustainment, idam işletme safhasında zaman kazandırmak kısaca. Yaptığınız işleri anlatırken önemli bir konuya dikkat çektiniz. Siber güvenlik. Malum bugün işte bazı ülkeler çok ileri nesil, 5. nesil, 6. nesil projelere siber güvenlik açıklarından giriyorlar. Bunlarla ilgili aslında Havelsan'ın uzmanlığı olan bir kuruluş bu. Bir çalışma alanı bu. Bununla ilgili milli muhaneb uçak için neler yapıyorsunuz? Ben kısaca şöyle özetleyeyim. E, siber güvenlik yetkinlik alanlarımızdan bir tanesi havelsan olarak. Dolayısıyla e, ama e, bunun bir platforma uygulanması, hele bir hava aracına uygulanması ayrı bir uzmanlık gerektirmekte. Dolayısıyla standımızda da eğer e, biraz sonra size anlatırım e, platform siber güvenlik olarak bunu ayırıyoruz. Yani. IT veya bir te cep telefonunun güvenliğinden çok daha farklı bir uçağın güvenliğinin sağlanması. Bunun içinde aviyonik var, görev sistemlerini bilmek var. Bunların üzerine siber güvenliğe ekleyeceksiniz. Dolayısıyla biz platform siber güvenlik kavramını geliştirdik. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu kavram üzerinde çalışmaktayız. MMO'ya uygulayacağımız mimari neler olabilir? Bunu çalıştık. Uçtan uca uçağa siber güvenlik kılacak şekilde tasarıma hazırız. Yani aslında e, şunu özetle söyleyebilirim. Simülatöre ne kadar hazırsak platform siber güvenliğe de Havelsan olarak o kadar hazırız. Evet. dijital de başladı. Şimdi burada fuar süresince anlatmaya çalıştığımız ikinci bir konu da ikiz kavramı. Yeni bir konsept olmakla birlikte artık Havelsan tarafında biz bunun ete kemiğe büründüğünü düşündüğümüz için böyle bir lansman yapmak istedik açıkçası. E, dijital ikiz ve bir fiziksel varlığın dijital hale dönüştürülmesidir. Hologramdan da gördüğünüz gibi. Bu dijital varlığı e, hangi alanlarda kullanabiliriz? Nerelerde işimize yarar? İşte dizayn aşamasında ne dizayn ediyorsanız fark etmiyor. Platform olabilir, sağlık sektöründe bile kullanılabilir bu. E, üretim aşamasında ve üretimden sonra kullanım dediğimiz lojistik safhasında da kullanabileceğiniz bir Konsept. Biz şimdi bunun açıkçası Havelsan olarak Türkiye'deki literatürünü oluşturuyoruz. Yani dijital ikizi tanımlıyoruz Türkiye için. E, tasarım aşamasında e, dijital ikiz bize nasıl bir fayda sağlayacak? E, bir parçayı üretmek, e, tasarımdan üretime gitmesi yaklaşık 4 yıllık bir süreç. Şimdi bunu düşündüğünüz zaman geçen zamanı ve arada harcanan bütçeyi düşündüğünüz zaman bu platform büyüdükçe, modernleştikçe, altıncı nesile kaydıkça çok çok daha artmakta. Dolayısıyla bize öyle bir tool olsun ki, öyle bir araç olsun ki bu dijital bir varlık olsun, bunu biz gerçek varlıkmış gibi davranalım, oradan davranışları görelim ve biz bunu direkt fiziksel varlığa dönüştürelim. İşte dijital ikiz bunu yapacak. E, sayısal varlığını oluşturduğunuz nesnenin e, emin olduktan sonra bazı e, data analytics dediğimiz bölümle emin olduktan sonra AI yani art, yapay zeka ve machine learning de kullanıyoruz burada. Buradan emin olduktan sonra e, parçayı ya da tasarladığımız her neyse onu direkt üretime veriyoruz. Ve bununla da e, 4 yıldayıp çalışıyoruz. Aylardan bahsediyoruz, aylara, aylara, indiriyoruz. aylara indiriyoruz. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Geçen yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri 6. nesil uçak uçurdu denildi. Evet. uçağı gören var mı? Evet. Yok, aslında bu işte yaptı Amerika'nın. Yani biz buradan bir sonraki adım artık dijital mühendisliğe geçeceğiz. Ve e, her ne tasarlanıyorsa onun dijital tasarımını yaptıktan sonra Data Analytics'ten emin olduktan sonra direkt üretime geçmesini hedefliyoruz. Ve az önce anlattığım size tasarım aşamasında dijital ikizinin uygulamasına bir örnekti. E, ifade ettiğim gibi bunu üretimde de kullanabilirsiniz. Da. Sustainment adı. Sustainment'in daha canlı bir örnek vereyim. Uçağı. Mesela bir uçağın dijital ikizini yaptıktan sonra bunu Sustainment ya da lojistik için nasıl kullanabilirsiniz? Uçağınız örneğin 3000 saate ulaşmışsa siz 8000 saat sonunda uçağınızın ne arızalar vereceğini, nerelerde hatalar vermeye başlayacağını yapısalda nerede problemler çıkacağını ya 8000 saate kadar uçuracaksınız uçağı, e, ömrünü bitireceksiniz veya bizim burada kurguladığımız dijital uçağı 3000 saate getireceğiz ve onu biz bir ay içerisinde, iki hafta içerisinde 8000 saate getirip uçak nerede arıza yapıyor, nerede hata veriyor, hangi ikmal yani sizin Tamamen bakım konseptinizi, ikmal akış yönteminizi, depo seviyesi bakımınızı, filo yönetiminizi, görev planlamanızı buna göre planlamaya sebep verecektir.